Bugün 27 Aralık 2021 Pazartesi, ay günündeyiz. Terazi Burcu'ndaki ay son dördün fazında. Sabah erken saatlerde ay, Oğlak Burcu'ndaki güneşe dik açı yapacak. Duygu ve düşüncelerimiz arasında denge kurmakta zorlanabileceğimiz sabah saatlerinde son birkaç haftanın konularıyla ilgili farkındalıklar artabilir. İlişkilerimizle ilgili belirsiz konuların netleşmesi mümkün. Öğle saatlerinden itibaren Ay, Yay burcundaki Mars'la uyumlu görünümde olacak. Eşitlik, hak, adalet beklentileri güçlenirken iş ve özel ilişkilerimizde hak arayışları, denge, uyum, paylaşımlar öne çıkabilir. Karmik hak edişlerle karşılaşabiliriz. Terazi burcundaki Ay öğleden sonraki saatlerde Kova burcundaki Satürn'le uyumlu görünümde olacak. Ciddi ve kararlı hissedebileceğimiz bu saatlerde günlük iş ve sorumluluklara da daha rahat odaklanabiliriz. Arkadaş grupları ve toplumsal alanlardaki faaliyetlerde verimli ilerleyebilir. Çevremizdeki ve ailemizdeki olgun yaştaki kişiler ve otorite figürleriyle de rahat anlaşabilir, ihtiyaç duyduğumuz destekleri alabiliriz. Akşam saatlerinde yakın ilişkilerimizin üzerimizdeki etkisi artarken ruh halimiz daha dengeli ve paylaşımcı olabilir. Estetik, güzellik ve sanatsal konularla ilgilenebilir bunlardan keyif alabiliriz.